Hepinize selam dostlar hepiniz. Hoş geldiniz bugün. Ne yapıyoruz bugün hep beraber farm'a girişiyoruz artık. Tavuk farm'a yapacağız. Buraya bir tane attım lan neden videoya girmemişim? İnşallah seste bir sorun yoktur. Şimdiki hemen başlayalım. Bu arada e, bir tane video çektim bir saatlik onun hemen alt kişiğini geçeyim. Video boşa gitti sesim çıkmamış. O yüzden ben bir e, bakayım sesle gene problem var mı? Benim hoparlı şeyde mikrofonda sorun olmuş bir bakayım hemen geri geldim. Evet maalesef kesmek zorunda kaldım devam ediyoruz. Kısa bir aksaklık oldu onu ee, şey yaptım. Eee, akrabalar gelmiş. Yani Geleceklermiş pardon annem aradı açmak zorunda kaldım. Neyse şimdi ee, bir tane attık bir iki üç şuraya bir tane atıyoruz. Tamam. Sanki çok ayrık oldu da araları öbür türlü de çok kötü duruyor. Şöyle oldu gibi ya sanki şuradan bir tane çıkarsak. Ama tabii ki de, bak hatayı gene yapıyorduk. O hatayı yapmayacağız ya. Şuraya birer tane daha çıkıyoruz. Evet. Yoksa sorun oluyor çünkü ya milyon duruyor ya. Minyon da güzel durmuyor. Yani şunlar da dur. Bunları aldık ana satayım kullanamadık. Şuraya katarsam, şeye, kuyruğa, kuyruğa diyorum. Şeye denk gelmez herhalde. Ana alan bunu böyle de kullanabiliyok değil mi? Unuttum. Neyse. Şimdi arkaya bir, iki, üç, dört gidiyoruz. Şöyle, şuraya üç tane atacağız. Tamam doğru. Güzel gidiyoruz. Tamamdır. tam burası hazır. Dur şöyle almam gerekiyor bir saniye. Tamam burası hazır şu an. Şurayı da kapatalım. Tamam. Şu an tabağımızın ön ee, kısmı, işte arka kısmı tamam. 10 kısmını da ayarlayalım. ön kısmı da tamam. Şimdi buradan benim ee, yukarı çıkmam lazım ama kaç blok çıkacağımı tam hesaplayamadım. Onun için 1, 2, 3. Yeter herhalde ya 3. Yaşı yerde de bir tane var. 3 çok büyük olur. Şöyle şu yeter. Aynen. Aynen bu yeter. Şöyle çıkalım hızlıca. Evet. Ee, genel olarak bitti sayılır. Zaten bir şey kalmadı. Şimdi şuradan şuraya. Tamam. Eee ortaya bir tane şey. Gaga. Şuraya. Şuraya bir tane göz. Zaten ana düştüm. Şuraya da bir tane bıngı... ya, Buraya da pardon. Aynen buraya da bir bıngıldak. Şu an bence güzel oldu ya. Kafa oldu. Ama şuralar olmadı. Şuraya alıyoruz. Yok almıyoruz. Pardon tamam. Hiii. Aslında hakkında çok güzel bir şey var. Ben bunları... Bak bakın şöyle çok büyük duruyor ve kötü duruyor. Değil mi? Böyle yapana kadar bunları şöyle bir yana kaydırıp... Şuradaki fazlalıkları alırsam sanki daha güzel duracak gibi gör görünüyor. Ulan konuşamıyorum günlerde. Çok mu birleşik oldu böyle de? Ya aslında çok da birleşik değil. Bence böyle oldu tamam böyle ayarlayalım. Şuradaki fazlalıkları alırsak tavamız daha güzel görünür diye düşünüyorum. Rek yapıştırıyorum hiç affetmiyorum. Ondan dolayı böyle problemler baş gösterebiliyor bunlar. Yani artık benim gözümümde doğal olmaya başladı çünkü Bir videoyu en az 5-6 defa çekiyorum Ya bu da ne işe yarıyor unutmuyorum en azından ya zevkli oluyor ya Zevkli demişim güzel oluyor Şuraları şöyle çekeyim Tamamdır güzel durdu Şurayı kapatırsak Şunu üstünü bir kapatalım Tamamdır 100, 100 attı hazır ee, Şurayı şöyle çekemem, çekemem diyorum, Çekmem lazım Şuradan, e, normalde şuraya şöyle olacak. Aynen. Tam bura böyle oluyor ve... Oturdu ya sanki. Oldu gibi. Şöyle çekersek. Tamamdır şu an civcivimiz hazır. Ya ben buna niye ciddiyorum? Şimdi anlayacaksınız. Anam o ses nedir lan? Niye ciddiyorum anlayacaksınız. Çok küçük ve minnak. Güzel duruyor ya. Şu, dur bakalım şöyle yaparsak nasıl duruyor? Yok böyle olmadı. Şu iyiydi. Tamam bu iyi. Tamam ya. Aslında şurayı da mı alsam? Dur buradan da bir çıkış ayarlayayım. Çok büyük olmaz çıkış ki uzamasın. Şurayı da mı alsam lan? Ah bir yan. Sanki burayı alsam biraz daha hoş duracak gibi. Aynen hatta şuraya da şöyle. Tamamdır işte dediğim. Tamam ya oh oh oh be. lan. sevinçten var ya konuşamadım düşünün. Çok uzak durmuş Bir, bir yakın alalım dur. Tamam. Şimdi asıl kafa karıştıran yere geldik. Ananı <gülüyor> Allah. Of! Korktum lan! Şimdi içinde doldu büyük ihtimalle. Şimdi gereken malzemeleri aldım. Sandığı şu, benim amacım işte iki 2 tane yapmamın sebebi oydu. Şunların arasına katarım. <gülüyor> Şerefsizle bak! Lan <gülüyor> dona dona oynuyorum. Anan arvata! Küfür gibi ya! Şöyle tam Hunen'in olduğu yere atarsam aslında gözükmez gibi duruyor sanki. Şöyle... Yani bu daha hoş olur sanki. Neyse, eee... Şöyle... Bakalım gidiyor aşağıya güzel. Tamam alalım bunu. Yani burası da e, göz yüksün artık onların da sorun olacağını pek sanmıyorum. Akşam oluyor ve benim uyumam lazım. Neyse uyuyayım hemen e, uyuyalım devam edelim. Uyuyayım gelin. Devam ediyoruz. E, kapı çaldı. Dayım geldi. Şimdiki. En son nerede kalmıştık. Hunileri ayarlıyorduk. Ben neyi unutmuştum blok ha, almışım üstüme. Şimdi biz buraya, buraya bir tane şey ayarlıyoruz vagonla. Sonra bunun üstüne benim bir de şey düşünmem lazım ama önce şunu karacağım Sonra buradan kumu düşürünce üstüne bu otomatik olarak baga geliyor zaten. baga gelince de oturuyor, yani oynamıyor etrafa sağa sola. Bu da sizin şeyinizi arttırıyor. Halim gelmiş, güzel, güzel gelmiş. Ya zor olan kısmı şimdi önce bizim gözleyici almamız lazım, fırlatıcı lazım. Şimdi bunun üstüne bir tane yarım blok atacağız. Aa, yarım blok unutmuşum. Şimdi bunun üstüne bir tane şey kattıktan sonra ee, buraya bir tane fırlatıcı katacağız. Hatta şuraya katacağız fırlatıcıyı direk fırlatsın. Hatta ben bozmayayım hiç direkt. Şimdi buraya yarım lok attıktan sonra ee, buna derken elimdeki şey kırıldı şimdi Mantık anlatıyorum mantık. Şimdi buna biz bir tane şey çekeceğiz Huni şöyle şuradan bunu çekeceğiz şuraya şöyle ha tamam. Şimdi bu Huni'ye tavuk atacağız buradaki tavuklar yumurtlayacak buraya gelecek buraya bir tane daha yarım lok atacağız üstüne şuraya buraları kapatıyoruz komple. Hatta şurayı kapattım ki sorun yaşamayayım. Eee tavuklar burada küçükken yaşayabiliyor fakat büyüdüğü zaman sıkışacağı için ölecek. Yani otomatik olarak, hani lava da ihtiyaç yok. İşimizi halletmiş olacağız ama şunu da buraya ayarlamak zor olacak. Şuraya bir tane e, gözleyici katıyoruz. Bu bize bakacak şekilde katacağız bunu. Bunun bize bakacak şekilde katıyoruz bunu buraya. Sonra bir de bunun üstüne katacağız ama ondan önce buraya bizim kızıl taşını katmamız lazım. Şimdi bunu şöyle katmanız gerekiyor. Şu küçük tarafı buna bakacak. Şimdi buraya kadar her şey hazır. Yapışkan piston katmamız lazım. Bu piston zor bulunuyor. Genelde tüccaradan alırsınız. Şimdi bunu buraya kattık. Bir şey kalmadı geriye. Gözleyici. Bunlar e, göz göze gelecek karşılaştıkları zaman. Onu da şöyle katacağız zaten. Onu da şöyle katacağız. Derken bakın gördünüz zaten. Şimdi bunu gizlemem lazım. Onu da şöyle gizlerim büyük ihtimalle. Sorun olmaz. Bu tamam. E, şimdi bir deneyelim. Dur şuna bir atalım. Hop, attı aşağıya. Geldi mi sanda gördüğünüz gibi sandıkta, şimdi bunun bir de tavuk olduğunu düşünün şurada, şurada bir tane tavuk var, şurada, bir tane değil, pardon, ee, burada bir ton tavuk var, tavuklar yumurtluyor, ee, küçük yumurtalar buraya geliyor, burada büyüyor ve en son sıkışıp ölüyor, mantık bu, bunu buraya katıyoruz, şöyle şuraya, yarım blok attığınız zaman tavuklar boğulmuyor, tam blok atacaksınız o yüzden, tavuk şurada, o küçük olan tavuk, şurada arada yaşıyor, buraya kapatmıyorsunuz bu arada burayı, şöyle, Tamam. Şimdi asıl zor olan yere bizim buraya tavuk çıkartmamız lazım şuraya. Onda nasıl yapacağız? Şöyle ayarlayacağız işte ya. Buraya tavuklar atmaya başlayayım. Hatta şöyle atayım aşağı bir atsın. Şimdi bakalım. Aşağıdan kastı. Şuradan görüyorsunuz zaten. Şu an tavuk var içinde. Bu aynısını buraya yapacağız. Şu an attığım yere şu da tavuk olacak. Buradaki tavuklar ne kadar fazla olursa ya yani yumurtlama Adrekhold'dan yüz yumurtlama olayları o kadar fazla olacağı için. Bunlar bu da yaşayamıyor mu acaba? Dur bakalım yaşıyor. Ne oldu? Büyük ihtimalle sıkıştı. Neyse. Tam olay bu tamamen bunlar ibaret. Şöyle çalış çalışmadığını da ben size göstereceğim. Yarım blok varken bunlar olmadı. bu halı yerine yarım blok katarsanız bu arada büyük ihtimal bunlar ölmeyecektir. Ee, ben halı kattım bug'a girmesinler hani rahat rahat dolaşsınlar diye. Belki bu en sonunda hani yarım blok atınca sağa sola gidiyorlar ya beyblade gibi. Onun çenini önlemek için ya bu bag olayı var. Onu önlemek için halı kattım da herhalde halıda ölmüyorlar mı ölmüyorlar. Mı? Anlamadım ama. Şimdi şunları şuraya atalım. Bunlar aşağı insin. Ya bunun üstünü kapattığımız zaman tamamdır şu an. Ben makine çalışıyor. Yani e, farunlar ya da bölümler e, hızlıyla devam et, tümümüzle devam et. Beğeniniz için aşağıdan like atmayı unutmayın, desteklemek istiyorsanız videoları paylaşmayı unutmayın. Videoları paylaşmak işte daha fazla insana ulaşması, videonun daha fazla izlenme demek. Daha fazla izlenme demek kanalın hızlı büyümesi demek. Yardımcı olmak istiyorsanız e, bunları yapmayı unutmayın. Diğer videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.